Havel diye anlatıyoruz, dijital birlikler diyoruz, insansız sistemler diyoruz. Arkamızda da insansız kar aracı barkan var ama yanımda benim çok sevdiğim bir kardeşim, meslektaşım Anıl Şahin var, Savunma Sanayi ST sitesinin genel yayın yönetmeni. Anıl senle bugün biraz biz dijital birlikleri konuşalım mı? Tabii abi memnuniyetle dijital birlikler zaten artık seninle benim olayım oldu. Havel geze geze dolaşa dolaşa hakimiz konuya. Dijital birlik deyince insansız sistemler. Uçakları var, deniz araçları var, kara araçları var. Biraz bu dünyada bu konsept nereye doğru gidiyor? Şimdi tabii insansız hava araçlarını biz çok yakından deneyimleyen bir ülkeyiz. Hatta 40'tan fazla de Silahlı insansız hava aracı ihraç ediyoruz artık. İşte Bayraktar TB2 28 ülkeye ihraç edildi diyoruz. Akıncı 6 ülkeye gitti. Anka'nın gittiği ülkeler var vesaire vesaire. İnsansız hava aracının muharebe sahasında ortaya çıkarttığı paradigma dönüşümüne e, çok yakından şahit olduk ve şahit ettik bütün dünya ülkelerin dünya ordularını tabi iş havada bitmiyor bunun muharebe sahasının kara tarafı var deniz tarafı var e, tabi insan araçları 18 bin fed ve üzerinde irtifalarda görev yapıyor bunun bir de altı tarafı var bu alanlarda da çalışmalar yapmamız lazım ilk önce bunların insansız olanlarını otonom olanlarını ortaya çıkartıp belki de daha sonra bir üst kademeye daha e, ulaştırıp tıpkı insansız hava araçlarına yaptığımız gibi bunlara muharip kabiliyet sunmamız lazım. Sadece vurma anlamında değil. Belki de kamikaze insansız deniz araçları şu anda Ukrayna savaşında, Ukrayna Rusya savaşında aktif olarak kullanılıyor. E, örneğin Ukrayna e, Rusya'nın limanlarına ve savaş gemilerine bu kamikaze insansız deniz araçlarıyla taarruz gerçekleştiriyor ve Rusya bundan çok rahatsız hatta BM kanalıyla e, bunu siyasi yoldan da e, ekhal etmeye çalışıyor. Bu kapsamda bu teknoloji çok önemli. Bu teknolojiyi sürü kabiliyeti kazandırmak da çok önemli. Bu alanda Havelsan'ın teknolojileri, kabiliyetleri çok önemli. Tabi e, Havelsan sadece suüstü insansız havaracı, insansız e, pardon suüstü insansız deniz aracı, insansız havaracı, insansız kara aracı alanında faaliyet göstermiyor. Biz Havelsan'ın insansız denizaltı da faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Belki de bu insansız teknolojilerin en sığ noktası insansız denizaltıları olacak. Muhtemel önümüzdeki günlerde de ben farklı ürünleri göreceğimizi tahmin ediyorum ama bir taraftan da bunlarla ilgili hazırlıklar yapılırken en önemli konuların başında da bir kurmay zekanın bunları birlikte hareket ettirmesi, tabii ki tecrübelerin aktarılması, bunların yazılımıyla, komuta kontrol sistemleriyle Hayata geçirilmesi var. Biraz da bunları değerlendirmek istiyorum. Havelsan açısından komuta kontrol sistemleri de bu dijital birliğin sence neresine koyabiliriz? Tabii. Çok iyi platformlar geliştirebiliriz ama onu bir operasyonel konsepte adapte etmediğimiz sürece veya o operasyonel konsepte destekleyecek bir komuta kontrol yazılımı gerçekleştirmediğimiz takdirde ki bunu milli imkanlarla geliştirmemiz lazım çok bir anlam ifade etmiyor dünyanın en iyi platformunu yapabilirsiniz ama etkin kullanmak bambaşka bir boyut burada tabi havelsanın çok önemli bir bilgi birikimi var Havelsan şu anda bizim ee, savaş gemilerimizin savaş yönetim sistemini yapıyor. Bu yaptığı savaş yönetim sistemleri dünyada da kabul görüyor. Pakistan'a ihraç edildi. Ukrayna'ya ihraç edildi. Endonezya'ya ihraç edildi. İhraç edilen başka ülkeler de var. Onun haricinde yine hava platformlarımızın kontrol yazılımını Havelsan geliştirdi. Bizim en sofistiki hava platformlarımız abi senin de bildiğin gibi Barış Kartalları. Elimizde 4 tane var. Uçan radar diyoruz. Türk hava sahasını 4'ü havadayken bütün noktelerin karış karış radarlarında tespit edebiliyorlar. Böylesine sofistike bir teknolojinin de komuta kontrol sistemini, e, yazılımını Havelsan geliştirdi. Sadece e, bunlarla sınırlı değil. Onun haricinde insansız, e, daha doğrusu denizaltı platformlarımız için Havelsan önemli sistemler geliştiriyor. E, bilgi sistemleri geliştiriyor. Sadece komuta kontrol sistemi değil. Bu Bilgi dağıtım sistemleri de çok önemli. Hava kuvvetleri bilgi dağıtım sistemini örneğin mesela Havelsan tek başına yapıyor. Bu alanda bizim sahip olduğumuz kabiliyetler, bilgi birikimleri bu platformların belki etkisini 10 kat, 20 kat, 30 kat arttırıyor. Bugün örneğin mesela bir tane Bayraktar TB2 veya Anka'yı alın, insansız hava aracı platformu, Türk Hava Kuvvetleri'ne verin. Veya gidin ilk ülkesinin hava kuvvetlerine verin. O ilk ülkesinin hava kuvvetleri bizim kadar bunu aktif ve etkin kullanamayacak. Çünkü bütün her şeyine hakimiz ve ona göre de altyapımızı adapte etmiş durumdayız. Bunlar çok önemli meseleler. Evet görüyorsunuz buradaki birçok hava aracı, deniz aracı Türk savunma sanayinin çok önemli ürünleri var ama içine bir şekilde Aklı koymak gerekiyor, yazılımını koymak gerekiyor, bu açıdan da Havelsan'ın bu çalışmaları farklı bir açıdan değerlendirmek, bakmak gerekiyor. Anıl çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, bu arada işte ekip oyunu diyoruz ya savunma sanayindeki bu işler, bu teknolojiler, arkamıza o ekip oyunu kurgulayan ekip de hemen geldi. Ee, bu da çok önemli, yani bütün şirketlerin bir paydaş olarak burada görev yapması çok önemli, ee, ben teşekkür ederim abi. Şöyle de ben hemen notumu bir gazeteci olarak geçeyim. İsmail Demir, Savunma Sanayi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir. yarındakileri ben pek tanıyamadım ama. Onlar da Savunma Sanayi Başkanlığından görevli. Ee, bürokratlarımız Emin Türkü görüyorum. Kurumsal Koordinasyon Daire Başkanı. SSB heyeti genel itibariyle. Benim tahminim bu sonrasında. Ee, biz belki bir ihracat haberi. Galiba bize iş düşecek bunlarla ilgili. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Herkesi tek nefeste bekliyoruz.